Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç alanlar. Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları Şubat ayı yorumlarına geçmeden önce ufak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle kanalda Ocak ayında başlayan Şubat'ın 10'una kadar devam edecek olan bir çekiliş var. Aynı zamanda Instagram opikus adresinde de e, ilk gönderilerde e, bulabilirsiniz çekilişin detaylarını Bununla beraber ilk defa karşılaşıyorsak henüz kanala abone değilseniz kanala abone olarak yorum yaparak videoları beğenerek destek sağlayabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonundan da destek olabilirler dedikten sonra hemen gelelim. Şubat ayının gündemine. Aslında e, Şubat ayının ilk haftası biraz gergin açılarla başlıyor. Öncelikle 3 Şubat tarihinde Güneş Uranüs Kalesi kesinleşecek. E, bu kare görünüm 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda meydana geliyor sevgili yengeç burçları. Yani sizin haritanızın. 8. evinde ve aynı zamanda 11. evinde etkin olacak. Daha çok parasal konuların gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Aniden ortaya çıkan bir harcama, bütçe dengenizi biraz sarsabilir. Yeni bir planınız, projeniz varsa bununla alakalı bir sermaye arayışı içerisindeyseniz, bu temalarla ilgili kendinizi biraz sıkışmış hissedebilirsiniz. Bununla birlikte... Kim dost kim düşman e, bununla yüzleşeceğiniz bir süreç aynı zamanda. E, arkadaşlıkların gözden geçeceği sizin yanınızda olan ve sizi destekleyen insanlarla alakalı bir takım farkındalıklara varacağınız bir süreçten de bahsedebiliriz. 4 Şubat tarihine geldiğimiz zamansa Venüs Mars karesi etkin oluyor. Venüs 11 derece balık burcunda Mars ise 11 derece ikizler burcunda bulunmakta. Tabi. E, Venüs ve Mars arasındaki aslında bu gerilim ilişkilerde biraz daha tutkuyu artırıcı, biraz daha resleşme enerjisi, biraz daha meydan okuma enerjisini getirecektir. Sizin haritanıza baktığım zamansa e, Venüs'ün balık burcunda 9. evinizde olduğunu, Mars'ın ikizler burcunda 12. evinizde olduğunu görüyorum. E, 9. ve 12. evlerde özellikle bu Venüs-Mars karesini biraz daha ruhsal alanda yaşayabilirsiniz. Yani Tutkularınız, arzularınız, sizi mutlu eden şeyler ve bununla beraber hırslarınız, dürtüleriniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Yine aranızda yurt dışı ile alakalı gündemleri olanlar varsa bu meselelerle alakalı da biraz gerginlikler çıkabilir. Mevcut ilişkilerde saklanan konuların ortaya çıkması Özellikle belki gizli bir aşk ilişkisi, gizli bir aşk meselesiyle alakalı gündemler, belki yargısal konularla alakalı gerilimlerde de bu süreçte ortaya çıkabilir gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Evet 5 Şubat tarihine geldiğimizde e, bir dolunayımız var. Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda etkin. Aynı zamanda Uranüs ile Kare ve Mars ile de güzel bir üçgen açısı oluşacak. Aslında e, ayın başından beri e, meydana gelen açıların bu dolunayla beraber şekillendiğini gözlemliyoruz. Şimdi Aslan Burcu sizin haritanızın ikinci evinde çalışıyor. İkinci ve sekizinci ev hattı aktif sevgili yengeç Burçları. Burada demek ki özellikle parasal konular gündemde kazançlarınızla alakalı gelir elde ettiğiniz bir konuyla alakalı bir kapanış bir tamamlanma olabilir. Özellikle Uranüs karesi ile beraber 9. ev bağlantısı ile beraber burada pardon özür diliyorum 9. ev bağlantısı dedik ama 11. ev bağlantısı. Burada 2. ev. 8. ev ve 11. ev bağlantılarına baktığımız zaman gündem para, <gülüyor> kazançlar, ödemeler, harç, e, harçlar bununla beraber belki sigortayla alakalı konular vergisel konular gündeme gelecektir. Aynı zamanda Kariyerden elde etmiş olduğunuz gelirlerle alakalı ani bir durum açığa çıkabilir. Ve belki de düzenli bir şekilde borçlarınızı ödeyeceğinize dair bir ihtimal varken bununla alakalı bir kriz yaşayabilirsiniz. Yani biraz ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Bu Aslan Dolunay ile beraber de bu durum tam anlamıyla yuka çıkacaktır. Şimdi Mars'ın desteği var. Bu Dolunaya bu destek 12. evden özellikle belki gizli bir takım destekler alabilirsiniz. Yani manevi destekler alabilirsiniz. İlahi destekler alabilirsiniz. Ya da kendi içsel motivasyonunuz, kendi içsel enerjinizle beraber durumların üstesinden kalkabilecek motivasyonu ve cesareti de toplayabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili yengeç burçları. Devam ettiğim zaman 10 Şubat tarihinde. Merkür Plüton kavuşumu var. Bu kavuşum 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Tabi son derecelerde meydana geldiği için haritanızda hangi eve düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor. E, Merkür Plüton kavuşumu özellikle 7. evinizde. Burada tabi e, geçtiğimiz yıllar boyunca Plüton 7. evinizdeydi ve artık 8. evinize geçmeye hazırlanıyor. E, i̇kili ilişkiler, ortaklıklar, e, davalar... Açık düşmanlıklar gibi alanlarda büyük mücadeleler verdiniz ve bu alanlarda büyük dönüşümler yaşadınız. Şimdi ise e, mevcut ilişkilerinizle alakalı bir dönüm noktasındasınız. Yani belki bu süreçte birçoğunuz yeni bir ortaklığa başlamak, yeni ve sağlam bir ilişkiye başlamak gibi kararlar alacakken, birçoğunuz da mevcuttaki ilişkileri bitirmek, tamamlamak veya dönüştürmekle alakalı da, Kararlar alacak gibi gözüküyor. Açıkçası e, sevgili yengeç burçları. 11 Şubat tarihine geldiğimizde ise. Merkür'ün oğlak burcundaki transiti tamamlanıyor. Ve Merkür kova burcuna geçiyor. E, Merkür'ün 7. evimizden çıkıp 8. evinize geçmesiyle beraber. Gündeminiz biraz daha işte bütçe dengesi ödemeler. E, gibi alanlara yönelecektir. Ama aynı zamanda biraz daha ruhsal konular. Kendi gizli dünyanız. E, bununla beraber. Belki psikolojiniz veya kendinizi iyileştirme çabanız, kendinizi rehabilite etme çabanızla alakalı gündemler daha aktif olmaya da başlayacaktır. 15 Şubat tarihinde özel bir kavuşum var. Venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. 28 derece balık burcunda yaşanacak bu kavuşum. Yine son derecelerde olduğu için hangi eve düştüğünü teyit etmeniz gerekiyor ama sizin yükselenize güzel bir açı yapacak. Burada özellikle dokuzuncu ev konularında bir şans gündeme gelebilir. Nedir bu şans? Belki bir davanız var. Uzun zamandır sürüncemede kalmış e, herhangi bir şekilde e, nasıl sonuçlanacağına dair bir e, belirtiyor. Bununla alakalı gerçekten çok güzel bir sürpriz karşınıza çıkabilir. İlahi bir dokunuş olabilir. Veya bir seyahate çıkmayı düşünüyorsunuz. Birileriyle görüşmeyi düşünüyorsunuz. Uzak mesafeler aşmak istiyorsunuz. Bununla alakalı muhteşem bir şans ortaya çıkabilir. Aynı zamanda e, yeni projeler, yeni gündemler, sosyal ile alakalı gelişmeler noktasında. Veya gerçekten çok sürpriz, çok güzel, keyifli bir haber alabilirsiniz ve bu durum sizi gerçekten mutlu edebilir gibi gözüküyor. Yine yurt dışı ile alakalı da büyük şanslar elde edebilirsiniz. Bu Görünümle beraber sevgili yengeç burçları. 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise yine özel bir kavuşum var. Güneş-Satürn kavuşumu yaşanacak. 27 derece kova burcunda. Ee, artık biliyorsunuz Mart ayı itibariyle Satürn balık burcuna geçecek. Yani sizin 8. evinizden çakıp 9. evinize doğru ilerleyecek. Burada özellikle bu kavuşumla beraber. 8. ev konularında sağlam bir takım kararlar alınması gerekecek. Nedir bu kararlar? Belki artık bütçenizi daha net bir şekilde yönetmeye karar vereceksiniz. Harcamalarınızı kısıtlayacaksınız belki. Bununla beraber bir destek talep ed talep edebilirsiniz. Bir kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sağlam ve derin bir bağ kurulmasıyla alakalı temalar belki mevcut ilişkilerinizde veya ortaklıklarınızda bu bir ortaklığın sinyali de olabilir. Sevgili Yengeç Burçları 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise Güneş'in Balık Burcu transiti başlıyor. Güneş'in Balık Burcu transiti ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca gündeminiz biraz daha eğitim araştırma kendinizi geliştirme maneviyatla alakalı konular varsa hukuksal gündemler veya uluslararası meseleler olacaktır. 20 Şubat tarihine geldiğimizde ise balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay bir derece balık burcunda meydana geliyor ve Satürn'e kavuşumda. Önemli bir yeni ay çünkü artık Satürn balık transitinin nasıl çalışacağını bize gösteren ilk sinyaller diyebiliriz. Bu etki tabii 9. evinizde dedik. Ee, burada bilmediğiniz, aşina almadığınız bir konuya e, aslında başlıyorsunuz sevgili yengeç burçları. Yani ya çevre değişikliğine gidiyorsunuz, belki taşınıyorsunuz, belki farklı insanlarla bir ortam kuruyorsunuz. Belki yeni bağlantılar kurduğunuz ama e, mentalite olarak çok benzeşmediğiniz insanlarla alakalı sağlam birlikler var. Belki e, yeni bir e, hukuksal sürecin içerisine giriyorsunuz. Bununla beraber tabii ki inanç sisteminizle alakalı da yenilikler söz konusu olabilir ama bu yenilik her neyse uzun vadeli bir şekilde hayatınızda olacak. Çaba sarf etmek gerekecek, mücadele etmek gerekecek ve netleşerek, karar alarak bu yeniliğe merhaba demek gerekecek. 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs'ün Koç Burcu transiti başlıyor. Venüs'ün burcu transiti ile beraber kariyer hayatınızda bir hareketlilik söz konusu olacaktır. E, kariyerinizde e, biraz daha aktif olmaya başlayacağınız insanların e, gözündeki imajınızın daha naif bir hale geleceği ve belki de destekleneceğiniz süreçler bu transitle beraber etkin olmaya başlayacaktır. Ve 21 Şubat tarihine geldiğimiz zaman Merkür Uranüs karesi kesinleşiyor. Merkür 14 derece Kova Burcu'nda. Uranüs ise 14 derece boğa burcunda. Aslında ayın başında bahsetmiş olduğum güneş-uranüs karesi ile aynı dereceler tetikleniyor. Şimdi burada özellikle baktığımız zaman yine 11. ev ve 8. ev noktasında bir kriz var. Yani bu ay bütçenizi doğru bir şekilde yönetmeniz gerekiyor sevgili yengeç burçlarım. Burada beklenmedik harcamalar olabilir, beklenmedik krizler olabilir. Psikolojik anlamda da keza aynı şekilde kimin nasıl güveneceğinizi, kime sırlarınızı anlatacağınızı, kime sırtınızı yansıyacağınızı net bir şekilde anlamanız lazım. Aksi halde hiç ummadığınız yerlerden ummadığınız konular karşınıza çıkabilir. Yani tedbirli olmakta fayda olacaktır bu bağlamda. 22 Şubat tarihine geldiğimizde ise... Merkür Mars üçgeni kesinleşiyor ve ayı güzel kapatıyoruz 16 derece kova burcunda ve 16 derece ikizler burcunda meydana gelecek bu görünüm yani evet mali anlamda belki de psikolojik anlamda belki de beklenmeyenin başınıza gelmesi anlamında yaşamış olduğunuz o kriz. Bu etkiyle beraber telafi edilecek gibi gözüküyor. Hiç ummadığınız yerlerden öyle destekler göreceksiniz ki yani e, güvendiğiniz dağlara kar yağsa da ummadığınız yerlerden gelen o manevi destekle beraber e, aslında e, belki de bugüne kadar yanlış yaptığınız şeyleri fark etmeye başlayacaksınız sevgili yengeç burçlarım. Ve e, burada yeni girişimler için, yeni organizasyonlar için, belki yeni projeler için. Desteklendiğiniz bir gündem var. Aynı zamanda sakladığınız bir takım konular varsa, sırlarınız varsa bununla ilgili de bir takım iyileşmeler ve şifalanmalar ortaya çıkacaktır. Belki beklediğiniz haberler de ayın sonunda karşınıza çıkabilir.